Herkese günler arkadaşlar. Yeni bir eğitim seti ile sizlerleyiz. Bu eğitim setimizde neler olacak biraz bunlardan bahsedelim. Ee, bilindiği üzere e, bundan önce stop takip ve benzeri otomasyonlar yazmıştık. Şimdi ise arkadaşlar e, bu eğitim setimizde depo takip sistemini yazacağız. Kullanacağımız e, dil C olacak. Veritabanı tabanı msql veri, tavanı, MS SQL, veri kullanacağız. Bu şekil bir depo, depo takip alanında neler kullanılabilir? Bunlara göre daha doğrusu bu yapılara göre bir yapı oluşturup serimizi bitireceğiz arkadaşlar. Bu videomuzda bunu bildirmek için olsun serimizde görüşürüz arkadaşlar. Herkese yeniden diliyorum.